Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bu motor böyle ölüme düştü. Gerçekten hiçbir sürücüsü bir şey olmadan önüme düştü. Ee, en son göre bir sürü bir sürü bir şey yapmıştık. Suya belli, e, suya girmiştik. Şuraya kadar gelmişti artık. <gülüyor> Aa, evet, bu videonun tonu az çok böyle olacak. Kendinizi hazırlayın. Biliyorum, keyfim yerinde ya. Böyle bir keyifliyim. Ee, güzel, selam hocam. Hadi gelin bakalım. Sandres biz nerelere götürecek Bane. bugün? CJ, Nereye gidiyorsun? İyi takılmaya mı gelmiş? Ama bir şeyler Aslan. Size kuzene öyle sesleniyoruz. küçük Aslan. diğer it. kuzenim ismi. Trouble? The Danang boys are arriving today on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really got go too. Hey man, look. Don't even trip. For you, all right? Thanks, my friend. <gülüyor> <gülüyor> ne holojon <oluyor oğlum? gülüyor> noalom. Ne de kuruştunuz Çok ilginç ya. Oh. They're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look. If everything goes well, I'll call you in a week or <gülüyor> so and invite you to my new spot. E güzel. Newspot dediği Las Venturas'taki herhalde. Hadi gidelürüz Sür sür sür. Sen sür sen sür. Gapir misin sen nesin artık? Aha, bir keşif yapacağız. Eminim öyledir. Zaten o yüzden el, elime bir mini verdiniz. Ölün şerefsizler. Ölün. Herkesi öldüreceğiz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir fark etmeyecek hocam. Hallettik. Öldürdük her türlü. Gördüğün gibi aşağıya falan düştüler. Hocam şunu şunları, şunları botları vuracağım. Ha vurdum. Bir Elif vuruyoruz vuruyoruz ölmüyor ya. Bizden daha güçlü. Hadi bakalım. Gap'i öldü. Gupi gitti Gap'i Gap'i. Ha burası o görev. Ya abi. Tutup gerekecek. Yine inanılmaz sinir bozucu. Ama okey, yani dayanılır bir sinir bozuculuk. Ya nasıl kaybettin ya? Bıçağın dışındaki her şeyi nasıl kaybettin? Bıçağı nasıl kaybolmadı? Ne oldu yani orada? Aa ulan canımız yok bizim. Aynen kimse canlı çıkmamıştır hocam. Şunu halledelim. Harika şimdi de bunu yapalım. Güzel. Hıkkada hıkkada ilerleyeceğiz dakikada aynı zamanda bizim ee, müzik grubumuzun yeni ismi. Dakika dakika takip edin. Instagram yok böyle bir şey yok takip etmeyin. Varsa bilmiyorum belki vardır. Varsa özür diliyorum. Dalga geçiyorum şu an sizinle. Lütfen ölmeseyce buralarda ölürsen çok can sıkılır. Gerçekten de çok can sıkıcı olur. Dıkkada. Dıkkada. Ah. Silahını ver silahını ver silahını ver. Şerefsiz orada mı kalınır ya? Böyle mi ölünür ya? Aha aşağıya düşüyor. Aha. Güzel, güzel güzel. Dıkkada gidiyoruz hadi bakalım. Hocam lütfen bak aşağıya düşme. Öldüreceğim ben seni ama lütfen o tarafa düşmüyor. O key keyifli doldurmuş. kadar artık balıklarla. Okey. Onu da aldık. Aynen. İssizce. Bir gölge gibi. Her an baga girecek ve ölecek diye korkuyorum ya. Yani. Ya Ya ne nasıl ya? ya mal gibi öldünüz ya. Hiç dakika da giremedik ya. Dün biz odun gibi girdik ya. Öküz gibi ilerledik. Şuna bak ya. Hani zarafet, hani şeyim ya. Vurmayın be şerefsizler. Aha can. Burada da ilaki bir şerefsiz vardır. Aynen öyle. Var mı bir tane daha ha? Japon'le topladım. Ooh. 48 mi? Ya ha ha ha öyle aynen aynen aynen öyle aksiyona girin siz bakayım. Öyle şeyler yapın ve Hayır. Okey. Ben şöyle girip oradaki arkadaki canı alayım ondan sonra devam ederiz. Umarım bir yerlerde bir zırh da buluruz. Çünkü böyle gidecek gibi mi? Onu hiç bilmiyorum. Bakacağız. 285 vermemiz var. Bir şarjörümüz zaten dolu. Bakalım Sicek. Kıkka dakika dakika dakikada yok. Kıkka dakikada yok. Belki diğer tarafa bak. buralarda bir şeyler vardır. bazen böyle, hayatta bazen dostlarınıza yardım etmeye çalışırsınız ve oyunun kahve hızı sınırlayıcısı sizi öldürür. Evet, ricabı yaşıyoruz. Bunları daha önce yaşadık çünkü. Değil mi? Böylece de aşağı düşmüş olduk. Burası hiçbir şey, burası yok. Geminin diğer tarafında gidilmiyor. Çünkü neden gidilsin? Sadece benim gibi azıcık meraklı insanlar böyle şeyler yapıyor. Yani şuradan karşıya atlayabilirdim ama yine hiçbir şey yok. Gözlerimiz kanaya kanaya oynamaya devam. Bu aşağıda bazı kötü şeyler hatıralım şimdi. Aha. Sıvı mi? Mültecileri hapsılan korumaları öldür anlaşıldı hocam. Bu oyun aslında Türkiye'de geçiyormuş. Burası da İstanbul zaten. Şimdi de Boğaz'da duruyor. Neresin Bir dakika arkadaşlar. Biç! Dik! Çok özür dilerim telefonumu kapatmayan... Wow şu an içeri yığınılması karar... Aa geldi lan adam! Oğlum ancak mı geldin? Okey ışığı açtı ama... Çok da aydınlık oldu diyemeyiz. Sadece karanlık olmadı. Gerçekten aradaki tek fark bu. Ya hocam ben e, oyunu durdurduğumu sanmıştım az önce. Durdurmamıştım. Sen ancak gelmişsin. Hey. Çok şey değiller mi ya? Kibar değil mi? Hey ya dostum bir gitsene ya buradan. Bir çözmeyelim ya bunu. Hiç gerek yok böyle şeylere. Sen git sen çözülecek. Yani çözmeyelim. Ben azıcık daha bağlamak istiyorum. Çok eşitli bağlar kurmak istiyorum. Seni mi öldürdüm? <gülüyor> ah bu herif bomba fırlatıyordu şerefsiz onu halletmeyecektik bir şekilde. Hocam ya yardım edeceğim de. Lan yok mu bir yerde bir şey yok mu? Böyle kenarda köşede falan saklanan bir silah mla herhangi bir şey yok bu ka. En başından azıcık bir. E veriyorlar, can veriyorlar ki benim gibi bir şapşallar şey yapsın. Canını doldurmayızdır. Ham unutan benim gibi bir şapşallar özellikle zor görevlerden sonra. Oyuncular başarabilsin. Hadi bakalım Hadi hocam. Help. Çıkın bakalım dışarı. Please the tricked us. We're Please help us escape. Snakehead ha? Aha. The Snakeher is up on the bridge. Aha. Anladım. Geminin köprüsünde kimseyi canlı bırakmıyor. Peki geri dönerken korumalar olacak mı burada? Ya bunlar öldü mü? Benim canım bayağı azalmış lan. Ya can yani herhangi bir şey Uğruna bir can can istiyorum şu an. Hayat lazım bana, hayat hayat. Bana hayatımı geri verin. Beni Los Santos'a götürün. Oo o uçağı gördüm ben baştan bir kendime geldim. Betterim beteri var diyerek falan. Bir bakalım şu taraftaki merhaba bu taraf bunun içinmiş anladım buraya sonra geliyormuş. Altyazı M.K. En azından bol bol mermi alıyor, alıyoruz. E şimdi biz silahlarımızı kayıp ettik? Şey yok mu? Silahların burada, orada falan. Lan para harcadık o silahlar için biz. Eh hey, dostum hayır. Merhaba hocam. here. This swipe stance. ondan sonra söylüyor söz gayet yerinde. Ne bekliyorsun olsun burası Amerika yani kılıç mı sallıyorsun Amerika'da? Merhaba arkadaşlar, kılıcım var diyerek geleceğim şimdi. Kılıç aldım. Size kılıç kullanmayı bir öğrenseniz, kendinizi koruyabileceksiniz falan diyeceğim birazdan. kısmınız havada duruyor ha. Hayret etmedim değil, selam. Evet. Ne demek? Görüşürüz. 15 bin dolar. Güzel. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Şeyler hep artıyor. İyi. Şeyler hep artıyor be. Güzel. Şeylerden aldığımız ödül falan. Dur bir dakika. Cizilin oraya gidersem orada park edilmiş arabalar bulabilirim. Ben de tam olarak onu yapacağım. Umarım buradan dümdüz bu hızla şey yaparız. Hadi yaparsın be. Güveniyorum be. Ya yapamadık. Kesinlikle yapamadık. Beni buraya kadar getirdin. O yüzden teşekkür ederim. Sizin yerine artık giremiyoruz tabii ki. Ne yazık ki. Mümkün değil bu. Çünkü patron öldü. Onlar da içeri nasıl işleteceklerini anlayamadılar ve Her şey sona erdi. 181 bin dolarımız var ha. Gidip o 100 binlik evi artık alabiliriz. Ama alacağımızı sanmıyorum. Şu an için. Çünkü genelde pratik e, sebepler yüzünden kullanıyoruz orayı, Yani yeni evleri o yüzden alıyoruz. Ve şu an görev burada. Yani hiç gerek yok. Sürücü okuluna falan gitseydik onun karşısındaki yeri alacaktık ya aldık yani gittik ve aldık. Daha fazlasına gerek yok. Evet. Şu an e, şeyi çok merak ediyorum. Yani ne yaparken izliyorsunuz bunu acaba? Açtınız bir şeyler mi yiyorsunuz? Ee, derslerinizi, ödevlerinizi fan hazırlanırken mi izliyorsunuz? Ulan fotoğraf makinem yok evet ya. Git Bütün şeyler gitti şimdi değil mi? Hepsi gitti. Ulan be. Bir şey uğrayım bari. Yoldayken neyse daha sonra uğrarım bilmiyorum ne yaparım. Ora. Uğra. Orayım en azından şunun yerine bir MP5 alayım. Ondan sonra devam edelim. Yani Mermi bir şekilde hallederiz zaten. Burası ne acaba? Burası bir otogar gibi yer mi? Bir MP5 alacağız bunun yerine. Onu bir şekilde dolduracağız zaten. Onun mermileri dolar, kendi kendine doluyor. Alan hazır buradayken, ben yerime de gideyim. İşletmemden paralarımı alayım, değil mi? Nisan da öldüreyim. Çünkü sayırım bunu yapıyorum. Ne diyecektim, unuttum ya. Ha e, derslerinizde silahlarınızda çalışırken diyecektim. Silahlarınızda çalışırken e, izliyorsanız da okey. Ama keşke silahlarınızı çalışmasanız. E, hocam evet, SMG koy bakalım. Uf. Am böyleyiz. Abi de şey, bir de şey, e, bir zırdağı alabilirsem hocam, şöyle bir. Aynen. Gördüğünüz gibi e, moda anlayışım her zamanki gibi zirve yapıyor. Devrim geliyor diyor. Evet, tempeyi devireceğiz. O devrim geliyor. Yeni silah turnuvası açıldı. Açılacak, açılacak bir. Ah, oh, ya oh, oh, oh, oh, oh. gördüm burada. ...şeyi ve fotoğraf makinemize de böylece sahip olmuş olduk. Nereyi şey yapacağız? Şurayı mı? Nereyi çekeceğiz lan acaba? Nerede acaba bu? Bakayım belirli acaba? Nerede ya bu? şey? ya bunlar buraya bir tane fotoğraf makinesi koymuşlarsa illaki buralarda bir yerlerde ya tam, hemen gireriz şimdi. Girelim bari. Hazır buraya kadar gelmişken en büyük tavuğundan yiyelim bir tane. Tavuğun kıçından sıralım bir. Aha tam olarak on dedi. Hepsi şey dedi. İşlenmiş tavuk kuyu dedi. Ver bakalım bana şöyle kocaman bir tanesini ver. Aynen. Teşekkürler. Clark'ın devasa bu. Ağırlıklar da azıcık düzelmiş oldu tabii ki. Oh mis gibi. Mis gibi. Şimdi dur bakalım. Çık bir şeye çıkıyoruz. Eğer biz bunu buradan almışsak. Belki de çoktan çekmişizdir ama. Gece de oldu. Böyle parıl parıl parlaması da lazım. Artık nereyi çekeceksek ben de bilmiyorum çünkü. Parlamıyordu. Neyse en azından elimizde fotoğraf makinemiz oldu. Bir şeye rastlarsak fotoğrafını çekebiliriz. Umarım arabamız hala oradadır ama... Aha orada. Oh be. Gerçekten korktum bir an için. Gerçekten çok korktum. Güzel. Devam. Hah derslerinizde çalışıyor olabilirsiniz. Ee, ödev yaparken izliyor olabilirsiniz. İşinizde gelen işinizi yapmaya çalışıyorken izliyor olabilirsiniz. Ee, Kavaltıda yaparken izliyorsunuzdur. Ne yaparken veya dümdüz açtığınızda sadece biraz e, azıcık boş bir yapmak istiyorsunuzdur. Ee, uu, burası yani. ee, nasıl izliyorsanız lütfen belirtin. Ne oldu mı ses geliyor şu an? Çok absürt bir ses geliyor. Burası nasıl bir oh Oho! Ohoho! Oho. Sen kaçsın acaba ya? 50 bin dolar. Of! Burada kalmak güzel olurmuş ya. Böyle Zero'nun görevlerini falan yaparken bu, keşke burayı satın alsaymışız ama o kadar şeyimiz yoktu zaten. Zero'nun parası ne kadar oldu acaba? Zero'nun işletmesi ne kadar getiriyor acaba şu an? Getiriyor mu? 560 mı? İyi onu aldık. Diğerlerine gitmeye gerek yok. Beden bu kadar az hala. E tabi bizim şu an tabancamız da yok değil mi? O yüzden Hop mis gibi Desert Eagle'mızı da aldık. Hiçbir şeyimiz yok. Şu an şu an silahlarımız yok. O kadar fazla güzel silahımız vardı ki. Herhalde şey tasarımda öyle bir şeye gittiler. Okey bunlar buna artık biraz fazla oldu deyip o şekilde bir şeyler yaptılar. Evet orada iki güzel şeyimiz de var. arabamızı duruyor. Burada kalsın. Böyle sevilelim. Sevilelim. Şimdi CJ normalde garaja girerken şuradan giriyor o zaman. Yani sinematikler hep bunun içinde geçiyor. Şuranın içinde geçiyor o zaman. Çünkü şurası dümdüz kapı. Yani geldi bir garajın içinden falan giriyorlar. Şurası da dümdüz kapı. Şu garajlarda ise bir şey yok. Yani şunlar dümdüz garaj. Şurası açılmıyor zaten ama açılıyormuş gibi düşünün siz. Hocam? Hey, with, gross rit, hocam. Gross Street hocam, Gro Street. Gross. Right, oh, oh, Şerefsize bak. Oh, so Polis o kadar umurumda değil ki şey. Yine ne <gülüyor> demiş oğlum, polisten kaçmak için. Girelim bakalım. Ya hah, bu görevi bekliyordum be. Oh. Nasıl ya? People kahraman olmadı ha? Dostum yeah, well, hayat böyle ya. Fucking <gülüyor> İnsanlar ya para için sırtını dönüyor ya da aşk için. Bye gerçekten de ya paraya da aşk için. <gülüyor> Kırmızı yapma, mavi yapma diyecek birden onu. Çok öyle hissediyorum ya. Gerçekten <gülüyor> Evet. Yeah. CJ, kim bu? Uzi. Aha, bekliyorum. Seni sen misin? Eşplosifle uygulamıyorum. Oooo. Crack factory'i Bugün patlıyoruz ya. Olayımız bu yani. Telefonu daha iyi bir yere alayım. Bombacıdan bomba yerleştirilmiş arabaya al. Tabii ki. <gülüyor> İzmir, bombacısı. İzmir Bombacısı. İzmir Bombacısı'na gidiyoruz. Yiyecek bir şeyler alacağız. Yanlış anlamayın. Tamamen yasal. Ağız tadı yani. Patlama öyle bir patlama yapacak böyle şurada bir aroma patlayacak. Bir tad patlaması olacak, bir zevk patlaması olacak. Onu kastediyor aslında. Tabi. Bakma yani CJ ağzının tadını iyi biliyor. Katalina'yı şey yaparsanız görmezden gelirsiniz. Ha burada arabayla mı? Buna mı koyacağız? Evet, oradan bir arabayla çıkacağız. Acaba nasıl bir arabayla çıkacağız? Oğlum, benim bu kadar güzel bir arabadan şey attık ya. Güzel hocam. Hey sen. Hayır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu üçtürcü fabrikasına götürür. Götürelim. Sanırım şu an bir şeye basarsam yolda patlar, değil mi? Kötü olur yani, hepimiz için. Kötü olacağını düşünüyorum öyle olursa. İyi, iyi bari. Gideceğiz bunların yüzünde bir patlatacağız. Bomba gibi bir bölüm olacak. Bunları bir patlatacağız, fabrika ayarlarını geri döndüreceğiz. Hiç, ya hiç hızım kesesim yok, biliyor musunuz? Hiç hızımı, hızımı kesim yok yani. Bu espileri patlatıp var. Kurumaları öldürüp kapıyı açacaklardır. Aha. Aha. Open the gates and waste the dumb fuck, Holmes. Aha. Geri geri geri geri geri. Oğlum, aptal mısın ya? Neden dümdüz şey yapıyorsun? Hocam? o oh, iki tabanca falan ilerliyordu. Arabaya geri dön. Oran polisler, bu ne bir? Çok şiddetli bir. Şey. Ya bu olmaz ama ya. Oğlum bu olmaz lan, böyle bir şey olmaz yani. Bu hoş değil yani bu yaptığınız şey. Polislerle. Uyuşturucu şeyleri iç içeri İçeri girmek için rampayı kullan. Anladım. Mesaların bulunduk kutuların yanına park ederim. Burası çok şeymiş gibi duruyor bu arada. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Anladım. Zaman dolmadan önce dışarı çıkmam lazım. Kaç ne kadarım var? Aha aha aha aha aha. Hocam görüşürüz o zaman. Okey. Ana kapıya git. Burada herkesi hayatta bıraktım ben. Yani herkesi öldürmem lazım şu an. Bunu alabilirsem müthiş olur. 773. 30 ben mi lan. Hocam merhaba. 8% bir iki kişi daha var. Oo, kulak ha, havalı hareketler. ıska, ıskaldın. Var mı bir kişi daha orada? Aha. Ana kapıyı kapattırıyorlar. Kapattılar zaten. Bitti yani. Duvarın üzerine atlamak için arabayı yukarı rampaya sür. Hemen hocam, hemen. Bak dedim size hemen. <gülüyor> Mermimizi geri alacağız diye. Siz nereden geldiniz oğlum ben buradaki herkese öldürdüm. 900-100-960 mis gibi. Gel bakayım. Gelin bakalım ben sizi mermi olarak görüyorum şu an. Bedava mermi olarak Gel gel gel. Ulan rampanın üzerine neden duruyorsunuz bu? Var mı birisi orada? Yok neden rampanın üzerine koruma koyuyorsunuz ki? Ne olur ne olmaz. Buradan birileri uçabilir şey yapabilir. Dip. Başka bir şey yok herhalde burada iyi arabaya geri döneyim Ben rampadan koşabilirim de koşarak atla atlayabilirim yani. Arabaya binmeme gerek yok. Gören başarısız oldu. Yanlış çıktın. Doğru çıkacaktın. Karşıma arabayı kullanacaktın. Bir senden koşmanı mı bekledik ha. O zaman yapmanın vakti geldi. Uhuuu! lan çıkamayacağız galiba, Hah o. Biktik. Garaja geri dön, uyanık. Neden uyanık oldum, nasıl uyanık oldum? Veya çok acaba sözlük anlamını mı kullandılar? Evet, sen uyanıksın şu an, daha uyumadın. Uyutmazlar seni. Uyanıktın hep. 25 beş bin dolar! Oh. Alo, hocam. Dostlarımı geldi de çok iyi gitmiyoruz ama. Anladım. Mecidiyeköy ediyorsun. Aha. Sert. Aha. Evet, konuştuk. Save the hall muzal ne Bizim istediğimiz şey. Alo. Alo? Yo, it's Jethro. Man. Merhaba, Jethro. Listen, me Aha. like, get a cars. Aha. Need to turn around real quick, dude. Anladım. Şimdi anladım, anladım hocam. Bu <gülüyor> okay, Hiç yer vermedim ama okey. Tam içgüdülerimize dayalı olarak rastgele bir yer bulacağız sarı. Şu an. İyi bakalım. Şu dandik arabayı alıp gerçekten. Oğlum 205 bin dolarımız var be. Oğlum 205 bin dolar ya. Ah sonunda burayı alacağız. Oh be. Oh. 50 bin dolar. Keşke burada sevleyebilsek ha. Bu da. Ben bunların arabasını kullanmam ki. Bu çetecilerin arabası yani. 50 çetecilerin arabası. Ben... Evet. Ben bunu kullanacağım. Bu artık bize ait. Ben parayı ödedim. Hadi bakalım. Oh. Artık şurada giriyoruz. Ama ondan önce başka bir şey yapacağız. Bir sürü görev yaptık. Ve şimdi... Ammonation'a gideceğiz. Çünkü uzun süredir yapmayı istediğimiz ama... ...bir süredir yapamadığımız bir şey var. Onu yapacağız. Hadi bakalım. Hazır oraya gitmişken belki bir yerlerde satın almak isteriz ama... ...sanırlarım şey için 80 bin dolara ihtiyacımız olacak. Çeşitli... Havaalanı satın alınımları yapmak için. Neden havaalanı satın alıyoruz hiç sormayın. Bir noktada yapmamız gerekecek bunu. Ben de böyle araba sürüyorum işte. Ne kadar varmış burada? 1730. Para değil de yani bu da artık. Para yani bu. Bir öldüreyim sizi üzgünüm. O paraya almama gerek yok artık. Yani ben doydum. Ben çok doydum hocam. Cinayeti ona buna çok doydum ben şuraya girip ama içinde tamamlayacağız yüzdeyüz gerekli olmak için yüzdeyüz gerekli olmak için siz de hayatınızda %100 gerekli olun işlerinizde şeyleriniz bir oyun %100 bitirmek için gerekli olan şeylerden birisi yeni satın bazı şeyleri boş ver Aynen buna gireceğiz Evet hadi bakalım Ah dedik, smoke. Dixmoke. Seninle bugün nerede mi görecektik ha? Ben bu tabanca eğitimlerini sensiz mi yapacaktım? Bana şu eğitimleri göstermeyecek miydin ha? Umarım her şey okeydir kayıtta falan. Bu kadar şey boşuna giderse çok üzülürüm. Artık travma oldu yani. Her şey okey mi değil mi? Bir yerde yanlış mı var? Sesimi almıyor. Birinci round geçildi tabii ki geçilir. Göster bakalım ikinci roundu hocam. Gel ne kadar vuracağım bunları. Hop, al bakalım, getir bakalım ikincileri. La olası X smoke, la net olası tenpeni, la net bu da artık eski sevgilim. <gülüyor> yok yok, öyle bir şey mi olmaz. Öyle bir şey mi olmaz dedim. Ee, öyle bir kişiye karşı bu kadar nefret dolu duygular falan hissetmem. Ha anladım. Bu da rekabet. Evet. evet bu turnuvayı kazanan e, arkadaki silah satıcısı arkadaşımızla bir gece geçirecek. Hadi bakalım. Ödül bu. <gülüyor> Orada da <gülüyor> çeşitli silahlar patlayacak. <gülüyor> Bilmem anlatabildim mi? <gülüyor> Bu şeyler ateşlenecek. Çok gürültü olacak. Pistolü bir geçtik. Hadi bakalım. Hazırlanıyorum böyle diğer şeyler hazırlanıyorum. TMG hadi bakalım yolla. sız olunca böyle yapıyorum. Gerçekten şarjör. Aa var mı şarjör? Tamam Maybet. O zaman daha şey olacağız. İsmini kaybettim. Abi vursana şunu. Yeter artık tam da böyle e, kameraya şey yapamıyorum. Çok smooth değil. Oyunun şeyi. Zırh delici mermi diyor ya. Keşke olsa oyunda da şöyle bir şey yapsak. Abi o gece geçirilecek. O adamı, o geceyi CJ'ye geçirecek. Kusura bakmayın size bırakmam onu. Size yardım edeyim azıcık ha. Hocam kafasından vuracaksın şöyle kafasından isterseniz. Aynen. Aynen öyle ikinci round da geçildi hadi bakalım. Hadi bakalım hazırım. Ya <gülüyor> o bu kez daha şey ha. Daha e Hiç vuramadınız be. Aynı kaldınız be. Tam da diyordum ki daha kızıştır rekabet. Ben kazan, bunu salsam yine kazanıyorum. Oh, Micro SMG turnuvası geçildi. Bu silahta ustalaştın. Aa çok iyi lan. Şimdi diğer silahlar. Hah. Oo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ya bunları artık vuramayan da bir sıkıntı var. can şöyle kafadan vuruyorsun. Hep kolundan vurdum falan. Şöyle kol aynen. Şöyle aynen. Aynen şöyle kafadan ve koldan düşsün yeter aynen. Mis gibi. En fes. En Kafa, kafa bak. Kafa önemli. Kafa çok önemli. Kafayı vurur. Yılanın kafasını keserseniz... ...güzel olur. Bak ben de yılanın kafasını kestiğim zamanında... ...yılan kafa diye birisi vardı. Kesmeden vurdum. Ben daha aşağıydım. Kafa, kafa. Hocam, kafa. Kafaya yönelim, bak. Siz kesiyorsunuz. Her şey daha rahat oluyor. Yılanın başını kesersen... ...ezersen o büyük bir mali ama... İkinci roundta geçirdi. Hadi bakalım. Evet, size yardım etmeyeceğim size. Her herkes herkese şu an, Her herkes kendine şu an yani ben susayım sanırım. Of, bu azıcık daha kran kranı. Aaa beni geçiyor! Aaa şerefsiz beni geçiyor! Oh. Oh. oh oh oh oh zorlandım son şeyde zorlandım Haydi bakalım en son silah, hah! Oh! Hocam kafadan şöyle, aynen. Böyle kafadan vurursak daha iyi olur. İnerken de vuramıyoruz ne yazık ki. Kafadan, kafadan, kafadan vurun. Getirin bakalım. Hocam, kafa kafa, kafaya vuruyorsun. Kafadan vurmaya başlıyorsun, gerisi gidiyor zaten. Böyle kafadan, aynen. Hırsız benimle birlikte mi gidiyor? Hadi bakalım. 3. round. Ulan şerefsiz sen o sağdaki ben seni biliyorum. Seni biliyorum. Sen fena Sen fenasın. Şimdi de şey yapacağız. ödeşeceğiz yani geçen round'da beni zorladığın için. <gülüyor> ya ikinci rakip ya. Demek geçen sefer beni zorladın ha. Ya böyle fark açarlar işte. An? Azıcık ama. 15 geçen mi kazanıyor acaba? 20 geçen mi kazanıyor? Ne oluyor? Ama nation turnuvasını bitirdin. Birinci olarak bitirdin anladım. Beni buradan çekebilir misiniz artık? korkarım bug'a gireceğim diye. Fatkan seviyesine Gangster seviyesine ulaştın. Artık hareket ederken nişan alabileceksin. hedefi kilitlenme, isabet ve şarjör öldürme değişti. Anlaşıldı silah yeteneği aynen full'lendi. Hepsinde full'lendi. Müthiş artık. Artık benden korkacaksınız. Artık benden korkacaksınız mis gibi. Full'ledik. Full'ledik hocam. Aldık benzini full'ledik. Gidelim şimdi görevlerimizi yapalım. Oh, içimin yağları erdi be. Süredir bunu yapmayı bekliyordum. Süredir bunu yapmayı bekliyordum. Şimdi gidelim ilk işimizi bir halledelim. Ondan sonra bakalım ne olacaksa olsun. Oh be dünya varmış ya. Kaç görevdir, kaç bölümdür? Bunu açmaya çalışıyorum. Bunu şey yapmaya çalışıyorum. Ya ammunition'ları ve şu görevleri. Ha, şöyle bir şey yap ya. Of, oh, mis gibi. Oh. evet hocam. Göster bizi gönder bizi ilk şeye, ilk göreve. Zeroing in, anladım. <gülüyor> <gülüyor> so <laughs> the great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives. You to get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder. I thought we were gonna make this place work. Hey, it might look like we're playing cars, but we actually planning. Don't worry sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. Ah. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state of the art satellite immobilization technology on board our target vehicle. <laughs> oh, me. I don't know what he just said, but it's song. Yes, it's on. Each time, time she makes a call, it will give you the new location. Hı -hı. You have to stay close if you're going to get an updated position, though. Okay? Anladım. Ya o arabayı neden alıyoruz abi ya? O Dandy arabayı neden alıyoruz ya? Son konuma kaybolmadan önce ulaş. Başışız olacağım bu. değil. Aha. Gördüm ki ben seni Ben Deli gibi sürüyor Ben gördüm artık bunu Ne yapacağım lan ne oluyor Korktum Deli gibi sürüyor Selam ben ne yapacağım lan Aracın arka ucuna Yandan çarparak kontrolünü kaybetmesiniz ha <gülüyor> anladım Anladım okey tamam ya Delirdi o da. Aynı aracı sürüyoruz zaten zaten. Onu aracı istiyoruz ki. Ne oluyor lan? Görüyorum aracı hala ya. Bir panik yapmayın ya. Gel ulan buraya. şimdi ben şey mi ezdim yok ben daha fazla hasar görüyorum şu an bu arabayı kaçırmak istiyorum ha. ne oluyor abi ben İyi sürüyor sürüyorum ha Kontrolü kaybetmiyor ki bu. Ben kontrolü kaybediyorum. Ne oluyor? O benim aracımı çalıp kaçacak. Öyle bir durum var. Ne ne? Oh oh oh! beraber olmuşlar ha? Yoruldun! Deli gibi sürüyor! Yakaldım seni! Çık lan! Şşş. Koş CJ koş! Koş! Koş! Koş! Allah Herhangi bir aracı alabiliyormuşum. Çık lan oradan! Oh. Anladım. Oradan geçerse biz şey yapabiliyor muyuz? Yok orada iş şey yaptık evet artık. De bakalım sen böyle. Arabayı çal. Ver lan onu. Of. San garaja git. Hadi inşallah. Götürebilirsek. Zordu çünkü. E, yavaş yavaş. Yavaş yavaş hocam. Aradan geçmeme izin verirsiniz. Çok teşekkürler. Hocam ilerleyebilirsek. İlerlesene lan. Stres çok yüksek seviyelerde şu an. İnanılmaz yüksek seviyelerde şu an stres. Sağ yapayım bari şuradan. Yani arabayın içine ettim. Arabanın sağlam içine ettim hem de. Öyle böyle ustalık seviyelerinde arabayı mahvettim. Parçaladım. Biz şu an bunu tamir etmek yerine yeni bir sıfırdan yeni bir araba yapsak. Tasarımıyla, mühendisliğiyle her şeyle yeridir yani. Daha karlı oluruz, daha hızlı oluruz. Bu arabayla bence uğraşmayalım. Lan şuna bak be. Bana bak trafik kuralarına uyuyorum ya. Oho, aman aman. Aman şu an bir tam tramvay falan çarpsa çok acı olur her şey. Çok acı olur. Sakın ha. Sak sakın ha. Başardık sanırım ha. Çok gerildim ya. Nasıl gerici bir? Nasıl ne kadar giren bir bölüm oldu ya bu? İki görevdir şeydir. Pompallarda çok gerildim. Şeyde çok gerildim. Ben genel olarak pompallarda geriliyorum. Şunu bir tamir edin. Çok küfür edecekler bana şimdi içeridekiler. Yarış arabalarını Ocean Flash'daki modifiye garajında modifiye edebilirsin. Okey. Anladım böyle bir yermiş bu da. Garaj görevlerini çaldığın arabaları Vang Araba Galerisi'nde bulabilirsin. Anladım. Aha. 5000 dolar. Güzel. 5000 dolar güzeldir. Evet. As Ulan yedik işte. Clock bir şeyler yedik ya. Yemiştik yani. Neyse i̇şte, değerli apıplarım, e değerli dostlarım çok teşekkür ederim. Bu bölümde de benimle birlikte, CJ ile birlikte olduğunuz için, yorumlarınız ve like'larınız için yine e çok teşekkür ederim. E açıklama kısmında e korku oyunumuzla ilgili, yazdığım hikayelerle ilgili yine bunlara korku hikayeleri, bilim kurgu hikayeleri, absürt hikayeler dahil. E Birtakım linkler, açıklama şeyler bulabilirsiniz, bilgiler bulabilirsiniz. Bana ulaşmak için... Yine yorumları kullanabilirsiniz, Instagram ve Twitter hesaplarımdan bana yazabilirsiniz. Linkler aşağıda. Discord sunucumuz var. Yine e, çok hoş bir e, işte, muhabbeti var orada. E, muhabbetiniz var, şeyiniz var. E, güzel bir ortam var. Oraya bir bakabilirsiniz. Böyle yani. E, <gülüyor> <gülüyor> Benim kıçım gibi kokuyorsun dedi. O yüzden bir şey yapmasım geldi. Yani. Kusura bakmayın. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükle mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız reyla. Bay bay. Kulaklığıma da vurmuş oldum burayı kapatırken.